Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cankan. Bugün sizlerle <gülüyor> Peter Parker'ın odasındayız. Örümcek Adam bir yer oynayacağız. Ee, yeni çıkan filmin özel çıkarmışlar ve ee, çok heyecanlıyım açıkçası. <gülüyor> o zaman <gülüyor> başlayalım. Gerçekten bir örümcek adam fan olarak e, size sürpriz olsun diye söylemeyeceğim. İnanılmaz gözüküyor. Ben de sizle birlikte test edeceğim. Şimdi bakalım. Ee... Sorry moddan geldim. Bu arada arkadaşlar, ee, videoda bir hafif, ee, kasma olabilir. E, şu anda ayarları sizle denemediğim için ben de bilmiyorum nasıl olacak. Choose confirm out. Ya anlayamadım. Comfortable impressive. <gülüyor> Buna Go for <gülüyor> Hey go for Peter. That's a weird answer, dude. Where are you? Please tell me you're swinging at this exact moment. Kind of? Oh. Maske Oh. <gülüyor> Örümcek adam maskesine bak. Oh. Alalım. The mask. Seni giyşene. If I were you, I'd never take that suit off. Not even in the shower. Dead gross. <gülüyor> ben bunu senin yerinde olsam duş duşta bile çıkarmam dedi net bize. Oo, daha oraya kadar gidebiliyor. Bana gel. He? Ne? Çekiliyor. Oo, salayımıyorum güzel ya. Olmamış orası. Shadow atlamayım Novice Leo. Hadi gidelim. Hı. Oo. Örümcek adam olup koşabiliyorum. Burada. Evet arkadaşlar tutorial'ı oynatıyor şu anda bana. Ee, biraz kollarım garip. Hop! <gülüyor> Çok iyi ya. Hımm. Çok tutlayabiliyorum örümcek adamlar. olarak. Hop! Tırma, e, duvarda duramıyor muyum? He bu şekilde duruyorsun. Oo oh, çok üzüldüm bile. Oo <gülüyor> oh. <gülüyor> bir de şöyle of çok keyifli olmuş. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> Bu şekilde durabiliyorum çok iyi. Web the Blue wall Evet bu şekilde gitmeliyiz diye anladım. Süper. Bu şekilde. Ma. Hımm. Bu şekilde. Bilim. Ee. Oha çok iyi olmuş. Sonra. Tamam. Bu şey bunu diyor herhalde. He. Tut evet. tut tut tut tut. Hızlı ateş edersem webshot atıyor. Ha, atışı. Aman Tanrım. Oo. Vay vay vay. Is seeing this? Yes, obviously because internet. Is it building insanely tall or is it just Evet, buradan atlamak istiyorum şu anda deli gibi. Gidiyor muyuz arkadaşlar? Haydi o zaman. <gülüyor> çok, <korkunç>. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> çok keyifli. Web that building. çok keyifli. Yeah, it's not that easy, trust me. çok keyifli duruyor. Arkadaş arkadaşlar mükemmel bir duygu. Awesome. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi, hadi gezelim birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! Oh um. You could make bank providing your own rideshare share. Düşmeyin aşağı. Çok iyi. Biraz daha uçmak istedim. Aman Allah! Hoppa! You a bug could bite me? Maybe like a bee? But not a real bee? I'm allergic to those. I mean an experimental laboratory. You know like I'm trying to concentrate here now. Abi çok keyifli <gülüyor> arkadaşlar şu an şey ediyorum. Hep örümcek adamı çok kim istemedi ki? O zaman hiç durmadan uçmayı deneyim birazcık alışmaya çalışalım. Biraz daha yükselelim. Yükseldim. Yüksel. Yüksel. Yüksel. What is that? I've The sky is falling. Literally, get out of there! Oh, oh, so oh. thank God. Got hit. Bozulu. Eyvah. Aha. Eh. <gülüyor> Sıcaktık. <Süştük. gülüyor> That thing is the for armor. It's <gülüyor> like evil Legos. Aa. Please don't ruin Legos for me. <gülüyor> Aman, basma. Peter, we gotta stop it. Dad, I got it. Ee, armor. Oh, içine girdim. Hey hey hey, kaç kaç kaç. Ne Nasıl çıkacağım? Ha. Nasıl çıkacağım? Ka. Ah. Çıkmıyor. <gülüyor> Çıkmıyor. Ha, Shadow Jones the repairing him. He, dronları vur dedi. Peki hep seni dinleyelim Örümcek kadar ama ben sen daha akıllısın benden herhalde. Ah, ah. He. Git git git git. git. <gülüyor> ben ona? Kızmadı, değil mi? Gidiyor. Bu taraftan over. Yürüme. Yürüme. Ne? Gidemezsin. Şeyi kurtaramamız. Benden mükemmel bir ölümcek adam olurmuş Kafana kafana kafana kafana Haydi artık Kırılmıyor Hadi Gidelim Aha Ne güzel kırıl. kırıl. <gülüyor> Gireceğim. <gülüyor> Aha. Gotum. Sen bir daha güçlüsün yoksa örümcek adam be. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne oluyor? <gülüyor> Buraya gel. Örümcek <gülüyor> adamdan Örümcek <gülüyor> adamdan kaçamazsın. More bad news. At this Gel Aman. Hayır! olsun. Gidiyoruz. Pisçisin Ne? Ya arkadaş. <gülüyor> Yüzüne. Yüzüne. <gülüyor> Hop kaldırdım. Ya ben nasıl inceyim? Güçlerim yetmiyor. Ha? Ha! Eh, eyvah! Ah! Ah! <gülüyor> Ellerim kırıldı. Gavrea, ya. kaçamayacaksın. Selam Ya ne yapmam gerektiğini anlayamadım pek <gülüyor> Ayaklarına mı sıkmam ya? Yoo ya, robota ne yapmam gerektiğini anlayamadım pek arkadaşlar Bana sıktığın zaman elini <gülüyor> Kendine mi sıktırmam lazım sana? Peki öyle yapabiliyormuşum güldürmüyor Ya ilerlemem mi lazım ben anlamadım bana yardım et net. Heh Heee Şu anda anladım tamam Ah, ah. Vurma Vurma <gülüyor> Tamam ben sana yapacağımı biliyorum bak şimdi Keşke bunu erken aklıma gelseydi Şu an muhtemelen herkes bana nasıl aklına gelmedi biliyorsun ama Heh yaptım Ne oldu? <Gülüyor> ne oldu? Geçemiyorsun <Gülüyor> değil mi? <Gülüyor> Aha, geçemedin değil mi ondan? Shoot <Gülüyor> Ya of. Keşke örümcek isteyeyim mi olsan? Koş koş koş koş koş Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Bir şey galiba Neyli? Oh yeah. Ya öyle yenilirsin işte Düş aşağı Aha! What should we do without <gülüyor> us? Ah I don't know, Ned. Bundan ne yapacağız? Kaldın mı burada? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir deneyimdi yani. Ama şey olarak bayağı eğlendim yani. Şehirde atması herhalde en zevkli noktası. Ee, bu kadar herhalde hikaye modu, evet. Hikaye modu bu kadarmış. Ee, i̇sterseniz... ...uygun bir... E, upgrade diyor. Upgraded. Bakalım ne kadar upgrade'lenmişiz. Yani geliştirilmiş dedi. Hikaye modu sanırım bu kadardı. Ee, <gülüyor> Bedava bir oyun arkadaşlar. Yazdan çok büyük bir hikaye modu beklememiştim. Ama benim için bana sunması gereken şey zaten Manhattan'da özgürce atabilmek. VR sahipleri varsa izleyen kanalı oyunu kesinlikle şey yapıyorum um gördüğünüz gibi değişmiş bazı şeylerim Oo oh. oh. daha hızlı koşuyorum artık bu su iplte while standing see, put your hand böyle mi? yok heh Açık şehirde öyle beni sıkıcı gezdirmeyecek. Yapabileceğim şeyler de var öyle mi? Öyle mesela bunları mı topluyorum? Ne oldu? 24 tane kaldı. Peki. Savaş antrenmanı falan yapabiliyormuşuz. Ben şimdi Gidey'i burada e, bitirmek istediğimden kaynaklı. Zaten yeterince şey gösterdim. Bir şuradan yarış deneyelim. Ondan sonra yavaştan bitiririm. Zaten yeterince şey gördük. O zaman... Haydi gidelim şu yarışa. He, oh, o yarış yapıyoruz, Evet. Şey, oynadıysanız daha önceki Aa. Oh. PlayStation'daki on enkı daha ya. O oh. bastırıyorum. Ah, Bulduk. Bunu durdurmaya çözüm bulmak isterim. Ben o yanlış yaparım. Yani. Aha. Ne bu? Ne bu? He, bunu kullanmam için yapmışlar. Tamam. Yalnız kaybedeceğim, böyle giderse Oh Oh Oh, süper ya Hadi, yetiştim Yeeey Oooo oh. İki yere ilan bağlayayım Bunda yaptık mı, ah yapamadım. Bir Bir de buraya. Ya, yapamıyorum. Hah. Püh, yapamadım. Heh, şöyle bir şey. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler videoyu şöyle, ah orayı değil Videoyu bitirmemen önce güzel bir manzara eşliğine bitirmek istiyorum. Şöyle Manhattan'ı güzel gösteren yer var mı? Hopf. o oh, koşabiliyorum bu şekilde. <gülüyor> hani öyle tırmalıymış gibi yapmış Muhtemelen mide bulantısı olacağından koymamışlar. Koysalar iyiymiş. Neyse arkadaşlar. Ee, tam burası bence bitirmek için hayır. <gülüyor> tamam. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğeni bırakırsanız, yorumlarınızı benim için çok önemli. Ee, biraz küçük aksaklıklar oluyor tabi şu anda da birazcık kollarım titredi eh. hmm, ve zaten oyunu çıkışı için çok da şey yapmamak lazım hoşça kalın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>